Herkese selam. Bugün Power Plant'ta da gelen var mı? Var. Bayağı var. Girdik, mi? rahat çeçeli girdik. Sıramızı aldık mı? Aldık. Çatışma hazırız şu anda. Elimizde P90 da var. Yani Tomas. Kalsın. onda şimdi pek bir şey çıkmadı ya Kimse de gelmedi sanırım. Sadece bir kişi gördüm. Bir kişi gördüm sanırım. Sadece. adam öldü mi? sağımda mı? solumda mı? nereye gittin adam? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, o da botmuş bakalım nereye getirdiğimizde aki getirmiş aki aki kalsın aki ben bir kurmalı istiyorum ooooy kanket alırım çatışmada kanket alırım çatışmada koş koş anam koş adamlar Hı, hepsi komple gitti zı bittiler ya. Senden çıkar 6x pompalı mı? Nasıl bir uyumsuz şeydir ya. Komik. 6x pompalı ne demek ya? Ama mesela bu Kanki K tam da ne? Tekrar 58 çıkıyor. Ne güzel. görüyoruz bu. neyka sevmiyo rey bot kaynıyo burası hahahaha hahahaha çalgın çocuk seni ben eve gireyim hızlıca şimdi rezono mezono düşerim önce can cümle full leg o neydi lan Ama ilk baştaki sıktım sanırım gittim Cidden gitti. Ama ikincisi gitmedi. Evet birincisi gitmedi ikincisi gitti. Anlamışça gidelim. ulan beni görmez dedim bak diye gördü sen naneyi yemedin mi haydi bakalım haydi bakalım herkes kendi evine haydi aha içeride adam varmış Ona tepeden mi sıkıyor evlerden mi sizce ayak sesi geliyor lan bana adam bot evdeymiş içerimiz içerimiz gidecek Kaç kaç kaç kaç Kaç no scope ağaç arkasında mısın tutti tutti göstereceksin mecbur kendini yarıya atsam bile mecbur kendini göstereceksin çünkü avantajlı durumda benim avantajlı durumdaki benim şu anda ulan felaket kayıyor benim ya Bakalım hasarımız kaçmış hasarımız tam neredeyse 2.000 2.000 hasarımız var iyi